Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler geçtiğimiz ay özellikle parasal gündemler, bütçe dengesi alacak verecek meseleleriyle alakalı e, zihniniz oldukça meşgul olmuş olabilir. Kova burcunda bir yeni ay yaşadık sizin 8. evinizde ve aynı zamanda 16 Şubat tarihinde Aslan burcunda bir dolunay yaşadık ki bu da e, özellikle sizin kaynaklarınızı Gelirlerinizi ve harcamalarınızı yöneten evde meydana gelen sert bir dolunaydı. Bu ay ise e, daha şanslı bir aya giriş yapıyoruz. Çünkü e, balık ve başak aksındaki yeni ay ve dolunaylar yükselen burcunuza güzel açılar gönderiyor olacak. Hemen e, Mart ayı gündemine geçmek istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet bakalım Mart 2022'de siz sevgili Yengeç burçlarına neler bekliyor olacak? Öncelikle 2 Mart tarihinde Balık burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay Balık burcunun 12 derecesinde meydana gelecek ve aynı zamanda Jüpiter'le kavuşumda olacak yeni ay enerjisine baktığımız zaman. Bu yeni ay ile beraber özellikle 9. ev konularında yani yeni yerler, yeni fikirler, yeni insanlar, yeni bakış açıları, yeni bir ufuk ve yeni bir pencere kazanmak noktasında Ciddi bir gündeminiz var. Jüpiter'in de burada bulunması, kendi doğal evinde bulunması, yay burcunun evinde bulunmasıyla beraber çok şanslı bir döneme zaten giriş yaptınız. Özellikle yurt dışı ile alakalı konularda, hukuksal gündemlerde, hayatınıza dair yeni bir bakış açısı, yeni bir felsefe ve yaklaşım benimsemek noktasında ufkunuzun çok açıldığı, vizyonunuzun çok genişlediği, belki farklı ülkeler, farklı coğrafyalar, farklı insanlarla hemhal olmaya başladığınız ve varsa hukuksal gündemleriniz, yargıyla ve hak adalet arayışı ile alakalı gündemleriniz. Bu alanlarda da e, ciddi şanslar elde ettiğiniz bir süreç başlıyor. Bu yeni ay enerjisiyle beraber sanki e, kafanızda bir ampul yanacak ve artık eski meselelerinizi farklı bir bakış açısıyla çözümlemeye başlayacaksınız. Bu konuda e, hoşgörülü ve geniş bir perspektiften yaklaşımlar benimseyerek Hayatınızda neyin neden başınıza geldiğini çok daha rahat bir şekilde keşfedebileceğiniz bir etkileşim söz konusu. Aynı zamanda yurt dışı veya hukuksal gündemleriniz varsa bu alanda da yeni ve şanslı haberler ile karşılaşma ihtimalinizin yüksek olduğunu ifade edebilirim. Evet, 16 Şubat'tan beridir Mars ve Venus'un birlikte hareket ettiğini biliyoruz. Bu oldukça ilginç bir kombinasyon. Gerçekten çok sık rastladığımız bir etkileşim değil. Elil ve dişil enerjinin dansı, tutkunun ve aşkın dansı ve özellikle harmoni ve aşkla alakalı, tutkuyla alakalı oluşabilecek yoğun enerjinin, Şubat ayından beridir etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kavuşum tabi oğlak burcundaydı ve biraz daha güven ve sadakat ve aynı zamanda sorumluluk temalarını içermekteydi. Şimdi ise 6 Mart tarihinde öncelikle Mars sonrasında Venüs kova burcuna geçiyor ve zamanlı olarak hareketlerine kova burcuna devam ediyor olacaklar. Mars ve Venüs'ün e, Kova burcu geçişiyle beraber enerjimizin aktarma biçimimiz tabii ki biraz daha farklılaşmaya başlayacak. Özellikle ikili ilişkilerde biraz daha özgürlük temalarının ön plana çıkacağı, bağımsızlığın, marjinal ilişkilerin, belki toplum normlarına ve kurallarına çok da uygun olmayan ilişkilerin e, ortaya çıkması söz konusu olabilir. Burada e, Mars ve Venüs'ün sizin haritanızın 8. evinde ilerliyor oluşu Tutkularınızın, arzularınızın çok artacağını ifade ediyor. Özellikle parasal gündemlerle alakalı da hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili yengeç burçlarım. Ödemeler artabileceği gibi elinize geçecek toplu paralar da gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra... İçinizde bastırmış olduğunuz tutkular, arzular varsa bunlarla da yüzleşmeye başlayacağınız bir süreç ortaya çıkacaktır. Biraz daha içinize, ruhunuzu, özünüze yönelmeye başlıyorsunuz. Belki estetik operasyon geçirmek isteyen yengeç burçları varsa bilhassa operasyonlar adına da gündemlerin aktif olacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Evet 9 Mart tarihine geldiğimizde Merkür Kova burcundaki transitini tamamlayıp Balık burcuna geçecek. Ee, Merkür uzun zamandır sizin 8. evinizdeydi. Özellikle bu alanda ödemeler, bütçe ile alakalı gündemleri tetiklemekteydi. Şimdi ise Balık burcuna 9. evinize geçiyor. Zaten 2 Mart'taki yeni ay enerjisiyle beraber bu alanda bir e, hareketlilik yaşanmıştı ve Merkür'ün de 9. enize geçmesiyle beraber biraz daha e, hareket e, potansiyelinizin arttığı belki seyahat gündeminizin arttığı dediğim gibi hukuksal gündemler e, hak edişlerinizi beklediğiniz alanlarda meydana gelebilecek etkileşimler iletişimler ve haberler uzaklardaki insanlardan gelebilecek teklifler ve gündemler. Varsa yurt dışı ile alakalı gündemler ön plana çıkacaktır. Okumalarınızın, araştırmalarınızın artacağı yeni fikirler, yeni bakış açıları namına belli araştırmalar içerisinde bulunacağınız bir süreçte söz konusu gibi gözükmekte. Tabi Merkür'ün balık burcu geçişi aslında çok rahat bir kombinasyon değildir biliyorsunuz Merkür ikizler ve başak burcunun yönetici gezegeni ve hal böyleyken yay ve balık burcunda biraz kendi enerjisini dağıtıyor ve çok sağlam bir şekilde zihinsel fonksiyonlar gösteremeyebiliyoruz. Burada bazen yaşam idealleriniz ve hedefleriniz noktasında kafanızın karıştığını hissedeceğiniz etkileşimler de yaşayabilirsiniz. Birden fazla alternatif, birden fazla seçenek, birden fazla yol içerisinde yönünüzü bulmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü evet karşınıza bir takım fırsatlar çıkıyor ancak siz tam olarak ne istediğinizi veya hangi yolun size daha çok fayda sağlayacağını biliyorsunuz bu bağlamda. Bu yüzden burada evet iki seçenek arasına gidip gelme, iki yol arasında seçim yapmaya çalışma gibi gündemlerde etkili gibi gözüküyor açıkçası. 18 Mart tarihine geldiğimizde Başak Burcu'nda bir dolunay var. Başak Burcu'nun 27 derecesinde meydana gelecek. Bu sene 27 derecelerin aktif olduğu bir sene. Özellikle oldukça ilginç bir kombinasyon. Tamamlanmaların, kapanmaların ve artık sonuç aşamalarının yavaş yavaş vurgulanmaya başladığı bir sene. Bu dolunayın açıları çok aktif arkadaşlar. Bu dolunay anında gökyüzünde bir uçurtma kalıbı açısı oluşacak. Özellikle kuzey ay düğümünün ve plütonun da etkin olduğu bir dolunaydan bahsediyoruz. Ee, bu dolunay enerjisiyle birlikte sizin haritanızda bilhassa 3. ev konularında bir kapanış, bir tamamlanma durumu yaşanacaktır. Plüto 7. E, evinizde, kuzey ay düğümü ise 11. evinizde. 3. ev, 7. ev, 11. ev aksına baktığımız zaman bir karar alıyorsunuz sevgili yengeç burcudur. Bu karar evlilikler, ortaklıklar, bir evlilikte, ilişkide, ortaklıkta aynı hedef, aynı ideal, aynı yol yoldaşlık kavramının e, ne derece paylaşıldığı ile alakalı sorgulamalara sebebiyet verecek. Belki birçoğumuz bir evlilik teklifinde bulunabilir, evlilik kararı alabilir, evliliğe doğru bir adım atabilir. Belki birçoğumuz ise e, bu bağlamda özellikle e, ortaklığını veya evliliğini sonlandırmaya karar verebilir. Ancak burada Kuzey Ardömi'nin 11. evden size desteği. Özellikle bu donlay enerjisiyle beraber aktif olan durumun sizin tekamül yolunuzda hedeflerinize hayallerinize büyük resme odaklanmanız namına e, bir sistem mesajı olduğunu vurguluyor. Yani burada başınıza gelen olaylar aslında sistemin arkanızdaki desteği ve etkisini içermekte gibi gözüküyor. Evet, 20 Mart tarihine geldiğimizde Güneş artık Balık Burcundaki transiteni tamamlayıp Koç Burcuna geçiyor. Güneş'in Koç Burcu geçişiyle beraber özellikle kariyer hayatınız, geleceğiniz, önünüzdeki süreç toplumsal alandaki imajınızla alakalı gündemler ön plana çıkacak. Varsa otorite figürleri ve patron belki resmi kurumlarla alakalı gündemler de etkili olacaktır. Geza 27 Mart tarihinde Merkür de Koç burcuna geçiyor. Merkür'ün ve Güneş'in e, haritanızın tepe noktasında etkili olmaya başlaması demek. Artık biraz daha e, toplumun göz önünde bazı kararlarınızı duyurduğunuz ve etkili olduğunuz anlamına gelmekte. Belki bir çoğunuz açısından meslek ve kariyerle alakalı değişimler ve yenilikler e, anlamını da içermekte. E, belki de çoğunuz bazı kararlarını duyuracak olabilir e, bu hazırlık aşamasından sonra. Evet ayı kapatırken 28 Mart tarihinde Neptün ve Kuzey Aydınlığı arasında çok güzel bir görünüm var. Bu görünüm özellikle 9. ve 11. ev meydana geleceği için yeni bir yol, yeni bir bakış açısı, yeni bir felsefe, belki yeni bir dostluk. Özellikle yurtdışı seyahatlerinizde veya hukuksal gündemlerinizde tanışmış olduğunuz biriyle kurulacak güzel bir dostluk ve bağlantıyı içerebilir. Bununla beraber kendinize yeni bir hedef veya yeni bir hayal planlayabilirsiniz bu süreç itibariyle gözüküyor. Buradaki etkileşimle beraber bu girmiş olduğunuz yeni yolda yeni hedefler, yeni motivasyonlar ve sizi umutlandıran yeni hayaller içerisinde bulabilirsiniz kendinizi ve bu alanda özellikle kadersel değişimler ve dönüşümler yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek gözüküyor. Büyük paralar kazanma noktasında belki yeni kontaklar kurup özellikle sosyal medya mecralarında değerlendirebilirsiniz. Sevgili Yengeç burçları. Evet Mart ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve aşağıda yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilge@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.